Yönetemiyorduk gerçekten. Diya'dan önce süreçlerimizi olması gereken gibi yönetemiyorduk. Şirket yapısı büyüdükçe program olarak da aslında biraz daha gelişmeliydik ve bu aşamada Diya ile tanıştık. E, raporlama sistemi bizi çok etkiledi. Şu anda Diya'ya geçtiğimizden beri günlük, saatlik, anlık, karlılık, zarar her şeyi sonuna kadar çok rahat alabiliyoruz. DIA'dan önce veri kaybı çok yaşıyorduk. Hatta 3-4 kere veri kaybı yaşadık. Bunları tekrar toplayabilmek çok vakit alıyor. Yorucu hem zaman kaybı hem iş kaybı. DIA'dan sonra bu problem ortadan kalktı. Verilerimizi daha düzenli saklayabilir hale geldik. Her zaman müşteri memnuniyetini ön planında tutan bir yaklaşım vardır. Bunun için de biz DIA'nın enerjisini çok seviyoruz. DIA'da yani son 5 yıldan beri yedekleme problemimiz, çöktü problemimiz, bilgi işlemci problemimiz, server'ı upgrade etme problemimiz hiçbiri yok. En büyük rahatlaşıcı tarafı rahat bir şekilde bunların endişesini yaşamadan ticaretinize devam ediyorsunuz. Dia'dan daha önce kullandığımız farklı 6-7 çeşit yazılım deneyimimiz oldu. Dia'nın burada en büyük avantajı bize cloud yapısı üzerinden inanılmaz bir özgürlük tanıması oldu. Dia'nın bulut sistem oluşu bizi açıkçası özgürleştiriyor. Tüm süreçleri tek bir ekranda görmek ve takip etmek bizim için büyük bir kolaylık. Ulaşılabilir olması en önemlisi. İstediğimiz her yerden anlık, dakikalık ulaşabiliyoruz. İşimizde gerçekten yani yüzde seksen hızlılık ve verimlilik arttı. Verdiğim siparişin en başından sonuna kadar görebiliyorum. Hani ben her istediğim şeyin cevabını bir arada bulabiliyorum. Sadece hani e, uygulamadan, maliyetinden, e, uygulama lisansından kar etmiyorsunuz. Bu e, DIA'nın çalışma mantığı bulut sistemine çalıştığı için IT maliyetlerinizi de düşürüyor. Ciddi anlamda düşürüyor. Çünkü IT maliyetleri dediniz mi işin içeri döviz giriyor, kur giriyor. E, her sene o sistemlerinizi yenilemeniz gerekiyor vesaire. DIA sizin yerine zaten bunu yapıyor. Dolayısıyla da hani e, DIA kullanacakları biliyorsunuz kapalı DIA alabilir yani açıkçası.